Arkadaşlar selamlar Youtube kanalıma hepiniz hoşgeldiniz 2021 model bir Egea aracının içerisindeyiz Bunda birçok kişinin bilmediği bir özelliği tarif edeceğim Follow me özelliği Yani diğer araçlarda sensörle çalışan bir sistem Bunda yolunuzu aydınlatmak için konulmuş 30 saniye boyunca farlarınız yanıyor Daha sonrası otomatikmen kendilerinden kapanıyor Yani aracınızı bir yere bıraktınız Kolu çekiyorsunuz Aracın kontak karakterini çıkardıktan sonra çıkıp kapıları kilitliyorsunuz. 30 saniye boyunca bu farlarınız otomatiğe yanıp kendiliğinden sönüyor. İsterseniz işleme geçelim. Kontağımızı açıyoruz. Gördüğünüz üzere farlarımız yanıyor şu anda. Kontağı kapatıp sinyal kolunu, far kolunu bir sefer çekiyoruz. Gördüğünüz, follow me 30s olarak yazıyor. Anahtarı da alalım isterseniz. Şu anda farların zaten hem işareti yanıyor hem de kendisi görünüyordur. Kapanmasını bekleyelim isterseniz beraber. Biraz daha bekleyeceğiz. Gördüğünüz üzere farlarımız söndü. Bence güzel kullanışlı bir özellik. Size de faydası olduysa ne mutlu. Sayfamızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Faydalı içerikler sunmaya çalışıyorum. Hepinize şimdiden kazasız günler diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.